Merhabalar, 18-24 Temmuz haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta artık Oğlak Dolunay'ın etkilerini üzerimizden atacağımız ve Temmuz sonunda meydana gelecek olan o ee, çok önemli kavuşma doğru ilerlediğimiz bir hafta olacak. Özellikle Plütonik etkilerin çok yoğun olduğu ve gezegenlerin de enerjilerinin değiştiği bir haftadan bahsedebiliriz. Ee, bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Sonrasında zaten burçlara ilişkin yorumlarımda paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterirseniz ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Aynı zamanda beni instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet 18 Temmuz tarihinde Venüs'ün yengeç burcu geçişi başlıyor. Venüs'ün yengeç burcu geçişi ile beraber özellikle bu hafta biraz daha aile, yuva, e, konfor alanımız, aileye hissetmiş olduğumuz alanlara odaklanacağımız. Evliliklerin çok daha fazla gündeme geleceği, ilişkilerde güvenin, sadakatin, adanmanın ön plana çıkacağı süreçler hakim olacaktır. Ee, biraz daha evimizi güzelleştirmek, ailemizle vakit geçirmek, aile toplantıları yapmak adına uygun bir haftada olacağız. Yine 18 Temmuz tarihinde Merkür-Plüto karşıtlığı söz konusu. Merkür 27 derece engeç burcundayken, Plüto da 27 derece oğlak burcunda bulunacak Burada bir oğlak ve yengeç aksının özellikle dolunay enerjisiyle beraber tetiklenen alanın tekrar aktif olduğunu görüyoruz. merkür Pluto karşıtlığıyla beraber sözlerimize dikkat etmemiz gerekebilir. Ee, çok sert kararlar, çok keskin dönüşler, iletişimler, manipülatif tavırlar... Ve iletişim tarzımızda özellikle biraz keskin tutumlar sergilememiz söz konusu olabilir. Bu konular özellikle ev, yuva, aile ve geçmiş gelecek döngüsü arasında kendini gösterebilir. Sanki evle alakalı, ailemizle alakalı bir takım gündemler varken kariyerimiz ve geleceğimizle alakalı da atılması gereken adımlar söz konusu gibi. Bu bağlamda bu riskleri almak, bu sert kararları almak adına bazen çok keskin virajlardan geçebiliriz. Ancak iletişimde de hem manipülasyonun aktif olabileceği hem de sert bir iletişim tarzımızın olabileceği bir haftada söz konusu. O yüzden biraz olayları süreçleri yumuşatarak elimizden geldiği kadar göğsümüzde yumuşatarak ilerletmemiz yerinde olacaktır. Yine 18 Temmuz gününde Ay Koç Burcu geçişine başlıyor. Özellikle aktif olmak isteyeceğimiz, hareket halinde olmak isteyeceğimiz zaman zaman öfke, sinirlilik hali ve baş ağrısı yaşayabileceğimiz bir hafta başlangıcı var. Tabi haftanın başında hemen enerjilerin yoğunlaşmaya başladığı bir süreç söz konusu olacak. 19 Temmuz tarihinde Merkür'ün Aslan Burcu geçişi başlıyor. Merkür'ün Aslan Burcu geçişi ile beraber biraz daha aşk hayatımızın hareketlenmeye başlayacağı, belki eğlenmeye, gezmeye, hobilerimize zaman ayırmaya çalışacağımız bir süreç aktif olacaktır. Merkür'ün Aslan Burcu geçişiyle beraber de aslında herkesin biraz daha ben bilirimci bir tavır içerisinde olacağı, kendinden yana olacağı, kendi düşüncelerini anlatmak, kendini aktarmak isteği içerisinde olacağı bir süreç söz konusu olacaktır. Tabii ki doğum haritalarımıza göre farklılık gösteriyor olsa dahi. 20 Temmuz tarihinde Güneş Plüto karşıtlığı var. Güneş 27 derece Yengeç Burcundayken Plüto da 27 derece Oğlak Burcunda bulunacak. Yine burada baktığımız zaman Merkür Plüto karşıtlığının etkisinin 2 gün sonra yine Merkür gününde meydana geldiğini görüyoruz. Burada özellikle güç savaşları, ego mücadeleleri, resleşmeler, manipülasyonlar, Kafa tutmalar söz konusu olacaktır arkadaşlar. Yani burada kendi tercihlerimizi yapmak adına her birimizin kendi savunma mekanizmalarımızı geliştireceği ve kimsenin alttan almaya niyetinin olmadığı bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bu halde mücadelenin büyük olması ve tartışmaların ileri noktalara gelmesi muhtemeldir. Bu nedenle biraz daha temkinli ve dikkatli olması gereken bir süreç söz konusu. 20 Temmuz'da ayın boğa burcu geçişiyle beraber özellikle biraz daha hafta ortasından itibaren parasal konulara ve sahip olduklarımızı odaklanmaya başlayacağımız bir gündem söz konusu. Ve 22 Temmuz'da güneş aslan burcu geçişine başlıyor. Artık aslan enerjisini yavaş yavaş hissetmeye başlayacağımız bir hafta olacak bu hafta. Güneş'in aslan burcu geçişiyle beraber her birimizin kendi benliğimize yöneleceği, kendi isteklerimize yöneleceği, Hayatın biraz da tadını çıkarmak, hayatın biraz da eğlenceli yanlarını keşfetmek, belki aşk yaşamak, belki tatile gitmek, belki sanatsal faaliyetlerde bulunmak gibi e, gündemlerinde bu hafta itibariyle e, hayatımıza dahil olmaya başlayacağı bir süreç. 23 Temmuz'da ayın ikizler burcu geçişiyle beraber özellikle hafta sonuna doğru biraz daha yakın çevre ilişkilerine önem vereceğimiz. Çok fazla diyalog halinde olacağımız, belki de bu yaşanan haftanın değerlendirmesini yapacağımız bir süreç hakim olacakken 23 Temmuz'da aynı zamanda merkür jüpiter üçgeni hakim. merkür jüpiter üçgeni aslında hafta başındaki o sıkıcı ve kaotik enerjiyi biraz daha üzerimizden atmamızı sağlayacak. Ve Merkür'ün 8 derece aslan, Jüpiter'in 8 derece koç burcunda olması, özellikle ateş enerjisinin aktif olması bizi biraz daha hareketlendirecek, biraz daha içimize umut ışığı dolduracak. Özellikle yeni girişimlerde, yeni fikirler ve yeni projelerle alakalı cesaret gösterme noktasında da bir takım şansları karşımıza çıkaracaktır. Bu bağlamda aslında beslenmiş olduğumuz temel motivasyon kaynağı kendimiziz, kendi hayallerimiz, kendi hedeflerimiz olacak. Ve güzel haberler alacağımız, belki güzel organizasyonlarda bulunacağımız bir hafta sonuyla haftayı kapatıyor olacağız arkadaşlar. Evet haftanın genel etkileşimleri bu şekilde. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor. Merhaba sevgili koçlar bu hafta özellikle 4 ve 10. ev aksında ciddi gerilimler meydana gelecek. Aile hayatınız, kariyeriniz geçmiş ve gelecek arasındaki dengeler. Bununla beraber sorumluluklarınız ve almanız gereken kararlar arasında kalacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Burada tabi artık yavaş yavaş Aslan Burcu etkilerinin de aktif olmaya başlamasıyla beraber biraz daha keyifli aktivitelere fırsat yaratarak üzerinizdeki bu gerginliği atabilirsiniz. Arada kaldığınız biraz zorlandığınız seçim yapmakta tercih yapmakta inisiyatif kullanmakta problemler yaşadığınız bir hafta olsa da yine de keskin çıkışlar yapmamaya gayret gösterin. Güzel bir hafta olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Merhaba sevgili Boğaburçlarım. Bu hafta özellikle Yengeç ve Oğlak Aksı'nın gerilimi 3 ve 9 hattında sizleri karşılıyor olacak. İletişim problemlerinin yaşanabileceği bazı resleşmelerin, bazı manipülasyonların, özellikle mesajlaşmaların, görüşmelerin, belki de sosyal medya üzerinden bir takım konuşmaların aktif olacağı ve burada kimsenin alttan almaya niyetli olmayacağı veya keskin kararlar alacağınız bir hafta söz konusu olabilir. Özellikle yakın çevreniz, uzak çevrenizle alakalı bir Takım gündemler hayatınıza dahil olabilir. Ancak tabi yavaş yavaş aslan burcu temalarının hissedilmesiyle beraber biraz daha evinize, yuvanıza, hanenize odaklandığınızda bu e, dedikodu çemberinden çıkabilirsiniz gibi gözüküyor. Umarım güzel bir hafta olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta özellikle ikinci ev ve sekizinci ev aksında bir takım hareketlilikler var parasal konular gündeminizde ödemeler alacak verecek dengesi ile alakalı gündemler aktif olacak gibi gözüküyor bu süreçte özellikle yeni bağlantılar kuracağınız belki yeni maddi anlaşmalar yapacağınız ancak borçlarınızın ve ödeme dengenizin de doğru bir şekilde yönetilmesi gereken bir süreç söz konusu olacaktır. Aynı zamanda kendi değerinizi sorgulayacağınız ve kimin sizin yanınızda ne kadar durduğunu, kimin sizi ne kadar desteklediğini fark edeceğiniz bir hafta olacak. Ancak aslan burcu temaları biraz yakın çevrenizde vakit geçirirseniz kendinizi iyi hissedeceğinizi de ifade ediyor. Dolayısıyla bu parasal konulardan zaman zaman uzaklaşıp yakın çevrenizde hoş zamanlarda geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları bu hafta burcunuzda ve 7. evinizde meydana gelecek olan karşıtlıklar özellikle ikili ilişkiler alanında bir takım problemler ve ikilemlerle mücadele etmenizin gerekli olduğunu gösteriyor. Burada partnerinizin manipülasyonları sizin res çekmeniz birbirinize karşı uygulamış olduğunuz ego mücadelesi süreci biraz zorlaştırabilir gibi gözüküyor. Özellikle ikili ilişkilere dair ortaklıklara dair önemli kararlar da alabileceğiniz bir haftada olacaksınız. Bununla birlikte artık yavaş yavaş Aslan Burcu temalarının hissedilmeye başlaması, özellikle bu bağlamda ikinci ev konularında parasal konularda da aktif olmaya başlayacağınız bir süreci işaret etmekte. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. bu hafta özellikle 12 ve 6. aksınızda meydana gelecek olan karşıtlıklar, Biraz kendi içinize kapanacağınızı, zaman zaman bağışıklık sisteminizle alakalı sorunlar yaşayabileceğinizi, o yüzden kendinize ve sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini göstermekte. İş hayatınız ve tatil döngünüz arasında bir geçiş süreci olabilir. Belki birçoğunuz tatile çıkmak isteyebilir veya tatil dönüşü işine tekrar başlamak isteyebilir. Bu çelişkiler biraz sizi e, adaptasyon noktasında zorlayabilir gibi gözüküyor. Ancak Merkür'ün ve Güneş'in burcunuza geçmesiyle beraber artık bu hafta itibariyle kendinizi daha iyi hissetmeye baş. ...bir sürece de giriş yapıyor olacaksınız. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta özellikle yengeç ve oğlak aksında meydana gelen gerilimlere baktığımız zaman... 11. ev ve 5. evinizin hareketli olduğunu görüyoruz. Özellikle aşk hayatınız, gelecekle alakalı planlarınız, yatırımlarınız, sosyal çevrenizle alakalı bir takım zıtlaşmalar yaşanabilir. Belki arkadaşlarınız ve aşk hayatınız arasında kalabilirsiniz. Belki fikirleriniz ve e, aynı zamanda yaşamak istediğiniz hayat arasında kalabilirsiniz. Ancak e, burada yavaş yavaş Merkür'ün ve Güneş'in Aslan Burcu geçişiyle beraber biraz kendinize dönüp ne istediğinizi sorgulama sürecine giriyor olacaksınız sevgili başaklar. Bir dinlenme sürecine girmek, biraz uzaklaşmak için uygun gündemler olabilir. Umarım güzel bir hafta olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta özellikle Merkür Plüto ve Güneş Pürüt'ü arasındaki etkileşimler e, haritanızın 4. ve 10. evini etkiliyor olacak. Aile hayatınızda değişimler, taşınmalar, ebeveynlerle alakalı konular, e, bir takım kritik meseleleri çözüme kavuşturma detayları ön plana çıkacaktır. Bunlarla alakalı gündemlerle uğraşabilir. Aynı zamanda Merkür ve Güneş'in Aslan Burcu geçişiyle beraber biraz daha geleceğinize dair yeni kararlar almak, yeni hayaller ve yeni hedefler peşinden gitmek, belki yeni sosyal çevrelere dahil olmak gibi gündemler de hayatınızda olacaktır. Umarım güzel bir hafta olur. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu hafta özellikle güneş, merkür ve Plüto arasındaki karşıtlıklarla mücadele ediyor olacağız. Yengeç ve oğlak aksında yani 3. ve 9. elinizde meydana gelecek olan bu görünümler. Özellikle haberleşme, iletişim trafiği ile alakalı gündemleri tetikleyecektir. Yakın çevrenizde kurmuş olduğunuz diyaloglar, bazı haberler, bazı manipülatif durumlar, kulağınıza çalınan konularda... Siz de mücadele ediyor olacaksınız. Dolayısıyla burada aslında bu tartışmada bir kazanan olmayacak gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Aslan Burcu temalarının aktivasyonuyla beraber kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı önemli gelişmeler ve gündemlerde söz konusu olabilir. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Yengeç ve Oğlak hattının hareketlilik içerisinde olduğu bir hafta olacak. 2. ve 8. evinizde aktivasyonlar özellikle parasal konuları gündeme getirirken harcamalarınız, gelir ve gider dengeniz arasındaki ölçüyle alakalı konularda gündeminizde olacaktır. Bu hafta aynı zamanda Aslan Burcu temalarının da aktif olduğu bir hafta olacak. Dolayısıyla baktığımız zaman özellikle Seyahatler, yeni fikirler, yeni bakış açıları, belki yeni eğitimler, yurt dışı ile alakalı meseleler veya hukuksal konularla alakalı gündemler de bu hafta itibariyle hayatınıza dahil olmaya başlayabilir. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta özellikle e, burcunuzda bulunan Plüton'un aktivasyon göstereceği bir hafta olacak. Güç kullanmaktan çekinmiyorsunuz. Sözleriniz yüksek sesiz. Söylemekten çekinmiyorsunuz. İkili ilişkiler alanında bir takım zorlanmalar, karşı karşıya gelmeler söz konusu olacak olsa da sizin bu durumdan güçlü çıkmak için son derece mücadele içerisinde olacağınızı söyleyebiliriz. Bu hafta aynı zamanda aslan burcu temalarının aktif olmasıyla beraber borçlar, parasal konular, miras, nafaka, hak edişler, Özellikle kendi derinlerinizde gizlemiş olduğunuz olanlar gibi konularda da aktiflikler söz konusu olacaktır. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta özellikle Merkür ve Güneş'in Plüto ile karşıtlıkları dikkat çekmekte. Bu ak sizin haritanızın 12. ve 6. evinizde meydana gelecek. Bu bağlamda özellikle sağlık ve bağışıklık sistemiyle alakalı dikkatli olmanız gereken bir hafta olacaktır. Aynı zamanda sizden saklanan sırlar arkanızdan dönen dolaplar varsa karşınıza çıkabilir. Özellikle beraber vakit geçirdiğiniz insanlar belki iş arkadaşlarınızla alakalı bir takım çekişmeli durumlarda söz konusu olabilir. Aynı zamanda Aslan Burcu temalarının yavaş yavaş aktif olmaya başlayacağı bir hafta olacak. Bu da ikili ilişkiler alanında partneriniz varsa ortağınızın hayatındaki gündemlerle ilgileneceğinizi, daha çok ikili ilişkilere odaklanacağınızı gösteren bir süreç olacaktır. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçlarım. Bu hafta güneş, merkür ve Plüto arasındaki karşıtlıklar ön planda olacak. Bu aks sizin haritanızın 11. ve 5. evini etkilemekte. Bu bağlamda özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, bağlı bulunduğunuz sosyal çevre, aşk hayatınız ve sizi mutlu eden gelişmeler arasında bir takım karşıtlıklar söz konusu olabilir. Ee, bazı haberler alabilirsiniz, kariyer gelirlerinizle alakalı önemli gelişmeler olabilir. Biraz daha sizi mutlu eden şeylerin peşinde olmak isteyeceğiniz bir süreç olacaktır. Aslan burcu temalarının da bu hafta ön plana çıkması Bu bağlamda iş hayatınız ve sağlığınızla alakalı gündemlere de Yoğunlaşacağınızı göstermekte Güzel bir hafta olsun Görüşmek dileğiyle hoşçakalın Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi Umarım her birinizin Çok güzel haftaları olur Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Dolunay sürecinde yaşadıklarınız yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusasöyloci hesabı veya opikusasöyloci.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.